Hangi aralıkta y'x'in ortalama değişimizi eksi 4'tür? Önce ortalama değişimizini düşünelim. Örneğin burada eğim çok dik, çok negatif. Burada daha az negatif. Eğim burada 0. Sonra pozitif oluyor. Daha da pozitif oluyor. Bu noktaya geldiğinizde başladığınız noktaya döndüğünüzü görüyorsunuz. Burada net değişimin 0 olduğunu söyleyebiliriz net değişimin sıfır olduğu herhangi bir aralıkta ortalama değişim oranında sıfır olacaktır. Ortalama değişim hızının, aralığın başlangıç ve bitiş noktalarını birleştiren doğrunun eğimi olduğunu düşünebiliriz. Yani hangi aralıkta yx'in ortalama değişim hızı eksi 4'tür diye sormak yerine, aralığın başlangıç ve bitiş noktalarını birleştiren doğrunun eğimi nerede eksi 4'tür diye sorabilirlerdi. Seçeneklere bakalım. İlk seçenekte x eksi 1 ile 1 arasında. Grafikte görelim. x eksi 1 iken y 7'ye eşit. x 1'e eşit olduğunda y eksi 1'e eşit. Bu aralığın başlangıç ve bitiş noktalarını birleştiren doğrunun eğimi nedir? Bu doğrunun eğiminin bu aralıktaki ortalama değişim hızına eşit olduğunu biliyoruz. Buradaki eğimin eksi 4 olduğunu hemen görebiliyoruz. X yönünde 1 bir birim hareket ettiğimizde, y yönünde 4 birim aşağı hareket ediyoruz. X yönünde artı 1 bir birim, y yönünde eksi 4 birim. Yani bu aralıktaki ortalama değişim oranı eksi 4'tür. Diğer seçeneklere bakmaya gerek yok. Doğru olan birinci seçenek.